Bugün 5 Şubat 2023 Pazar Güneş günündeyiz Aslan burcunda ilerleyen ay Dolunay fazında sabah saatlerinde ay ikizler burcundaki Mars'la uyumlu görünüm yapacak güne enerjik ve hareketli başlayabiliriz iletişim ve haber trafiği artarken Dolunay'ın enerjisiyle gergin ve huzursuzlukta hissedebiliriz Güneş ve Uranüs arasında devam eden dik açı hızlı ve sürpriz durumlarda ortaya çıkarabilir Elektrik arızaları, hava durumu ve doğa olaylarında da dengesizlikler oluşabilir. Aslan burcundaki ay akşam 21-28'de Kova burcundaki güneşle dik açı yapacak ve 16 derece Aslan burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunay kişisel ve toplumsal alanlarda önemli dönüşümler ve farkındalıklar getirebilir. Ünlü ve sahnede olan kişiler, liderler, yöneticiler, çocuklar, gençler, şans oyunları, spekülatif piyasalar, eğlence sektörü, aşk, flörtler, yaratıcı faaliyetler Aslan Burcu yönetimindedir. Bu alanlarda dikkat çekici gelişmeler meydana gelebilir. Aslan Dolunay'ı özgüvenimizi, enerji, coşku ve motivasyonumuzu yükseltirken kişisel isteklerimizde bencil, gururlu ve inatçı davranışlara da yol açabilir. Aslan Burcu bedenimizde kalp, omurga ve sırt bölgesini yönetir. Dolunay ruhsal ve bedensel hassasiyetimizi arttırabilir. Dolaşım sistemi, kalp ve tansiyon sorunu olanların daha fazla dikkatli olmasında fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.